Bugünün anlam ve önemi 14 Nisan, bizim e, hüzün günümüz, hüzün yılımız tam bir yıl oldu. Bir yıl önce bugün e, bizim değerimiz, en büyük değerimiz Haydarbaş hocamızı kaybettik. Yani kelimeler düğümleniyor. Üç beş kelimeyle, bir saatle iki saatle, aylarca anlatsak, e, Buna kelimeler de yetmez, anlatmak da yetmez. Çok da duygulandırıyor, çok da üzünlendiriyor. Yani Aydarbaş Bey, Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük değerlerden biriydi değil, en büyük değerdi. 28 yıl önce, 1993 yılında tanıdım Aydarbaş hocamı. Gerçekten o günden bugüne tam 28 yıl hep doğruları konuştu. İlim, fikir deryasıydı. ...bize hep yol gösterdi, rehber oldu. Biz ona gidip bir fikir, bir konuda istişare, bir, bir şey sorduğumuzda... ...ne olursa olsun her zaman, her konuda bir fikri vardı. Bu fikirlerini ortaya koydu ama önemli olan fikri bir duruş sahibiydi. Haydarbaş hocamız ortaya fikri duruşunu koyardı. Biz de o yoldan onun dediği şekilde giderdik ve müthiş bir şekilde her zaman yanılmadan doğru yola çıkardık. Ama şunu söyleyeyim, benim unutamadığım anılardan bir tanesi Genel Başkanımız şu anda, davam Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Başbey'i askere uğurlama gününü ben hiç unutamıyorum. İşte soğuk bir, çok soğuktu Amasya. O kadar soğuk vardı ki, Mustafa Bey'le biz de beraberdik, siz de biz beraberdiniz. Yani o gün Mustafa Uğurlu e, abim dedi ki hocama dedi bir şeyler soralım. Eline kamerayı aldı. Hocama dedi duygu ve düşüncelerini soralım. Onu da sen sor dedi. Ben de tabii tam Genel Başkan Hüseyin Bey'i tam Uğurlar es, esnasında müthiş bir işte ailesi var. Annesi var. işte kardeşleri hepsi oradayız. Bayağı da geniş bir kitle, kalabalık bir kitleyle beraber. İşte hocama dedim ki, hocam ee, dedim dedim şeye uğruyoruz, askere teslim ediyoruz. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim dedim. Durdu, bayağı bir durdu ama. Sonra acayip bir duygu yoğunluğu yaşadı. Yani bu ağlamakla gülmek arasında tam böyle ağlayacak, ben hemen eline sarıldım. Sarıldım onu, <gülüyor> hemen gülmeye başladı sonra. Yani daha sonra da tabii o çevre acayip bir duygu dolu anlar yaşadık. Askeriye teslim ettik. <gülüyor> evet duygularınızı öğrenebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Emanet ettim size ayrılığınız. <gülüyor> daha sonra da işte Hüseyin Bey askeriye teslim ettik. dağıldık. Ya ...bugünü ben hiç unutamıyorum çünkü orada çok farklı bir ince espri vardı. Tam böyle ağlamakla gülmek arasında bir duygu yaşadı. Yani Aydarbaş Bey çok farklı duygu yüklü, ilim, fikir... ...çok farklı bir insandı. Türkiye'den gerçekten... E, ...bizim bir büyüğümüzü kaybettik ama Türkiye ölçüsünü kaybetti Adem Bey. Yani bir ölçü sahibi insandı. Şimdi bakıyoruz... ...Türkiye'de hiçbir şeyde dikkat edin... Türkiye'yi ilgilendiren yani Atatürk ne diyor? Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır diyor. Vatan konusu olduğunda hiçbir şey konuşmayalım. Hepimiz canımızı feda edelim. Ama bazı konular vardır böyle ölçü koymak lazım. Türkiye'de bir tek insan ölçü koydu. Aslında siyasi liderler, bütün siyasi liderler ölçü sahibi liderlerini kaybetti. Biz liderimizi, ölçü sahibi, ölçümüzü kaybettik ama onlar da çünkü neden biliyoruz? konuşmasını bütün siyasi parti liderleri biz çok duyum aldık bu konuda. Siyasi parti liderleri takip ediyordu vatandaşlarımızın yanı sıra. Onun üzerine inşaat kurmaya çalışıyordu. Yani Türkiye'de ölçüsü nereden biliyoruz? Bakın Türkiye o kadar karıştı ki. Bir konuda dini konuda, milli konuda, bayrak konusunda, farklı konularda hiçbir ölçü ortaya koyan kimse yok. Dinlerası diyalog ilk Türkiye'de karşı çıktı. Bakın yıllardır o konuyu önledi, önledi, önledi, önledi. Türkiye'nin Hristiyanlaşmasını önledi. Bakın bu dünyadan Hakk'a yürüdü, Necef'te patlak verdi. Gitti Papa, Sistani'yi ziyaret etti ve orada bir bir şeyler yapmaya çalıştı. Bu kimler as diyalog değil de nedir? Bakın Haydarbaş Bey bir kolondu, kolondu. Haydarbaş Bey bir çimentoydu. Türkiye bunları kaybetti. Biz, tamam biz babamızı kaybettik, biz ölçümüzü kaybettik, biz her şeyimizi kaybettik. Yavaş yavaş, daha bir yıl geçmesine rağmen daha alışamadık biz. İnşallah alışmaya da çalışıyoruz. Haydarbaş dediğimde aklıma gelen her konuda doğru, bakın doğru tektir. Bakın, doğru tektir. İki çarpı iki eşittir, dörttür. Hayatın her alanında bunu bulmak çok zordur. Baş Bey hayatın her alanında, ticaretinde de, siyasetinde de, ailesinde de, çevreye verdiği, değerde ne aklınıza ne gelirse iki çarpı iki eşittir, dördü bulan kişi. Bu çok zor bir şeydir. Yani ölçü sayı, net ölçüsü olan bir insandır. En son gezimiz, Baş Bey e, en son gezimizde e, gittik işte bu Adana Dedi ki o bölgeyi bir gezelim çocuklar. Biz de o bölge Mersin'de o bölgenin insanı. İşte Adana'ya gittik, Adana'ya indik, Adana, ondan sonra Mersin, Esab-ı Keyf, oradan e, Kilis, Antep, Maraş, o bölgedeki illeri gezdik, geriye geldik. Yani çok farklı duyguları yaşattı. Bazen olurdu hacca beraber gittik. Başta bize çok farklı şeyler yaşattı. Tabii benim en son 15 yılda aylar baş hocamda en gördüğüm bariz neydi? Ölçü sahibi hal, ticari dehal. Ben televizyonda çalışan bir insanım. Bunu işte televizyonda montaj yapıp aldı beni oradan. Bir ticaret başlattık. Ticaretin ismini vermeyin. Daha sonra bizle beraber başlattı ilk bu ticareti. Daha sonra bize hep taktikler verdi. Çocuklar şunu böyle yapın, şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın. Biz bu taktiklerle bu olayı devasa bir bizden kaynaklanmıyor. Bunu anlatamıyoruz millete. Daha diyorlar işte şöyle ya bize verilen taktiklerle onları yaptık biz. Ama bir noktanın bir nasıl bir deha, nasıl bir zirve yaptığını ben Haydar Baş hocam da gördüm. Hayatın her alanında böyleydi. Nerede eksik görürse bakın. Nerede eksik görürse menfaat beklemeden. Bakın bu çok önemli. İktidar değildi, ana muhalefet değildi. Bağımsız Türkiye Partisi'nin genel başkanlığı. Ama Türkiye'deki gündeme o belirliyor. Bir mücadelesi var. Mücadelesi neydi? Her alanda bir ölçü koyuyordu. İşte herkes bakın bir insan vardır yanlış yapıyordur. Ama herkes onu gözünde büyütür. Herkes onun yanlış yapsa da kral çıplak demez, onun çevresinde toplar. Ama Haydar Başbey böyle bir adam değil. Yanlışsa yanlış diyordu bunu Fetullah Gül'ün. FETÖ örneğinde bariz hepimiz biliyoruz. Bariz yaşadık. da söyledi. Bütün Türkiye ne dedi? Ya işte bu Haydarbaş Fethullah Gülen'i çekemiyor. Ne oldu? Çekemiyormuş değil mi? Artı herkes ehli beytten haber, bir haberken çıktı dedi ki Hak da ehli beyttir dedi. Değişik bir şey. Hak Ali yoludur. Hak peygamber yoludur dedi. Yani ölçü koyarken bakın herkes Atatürk'ü bir anda, bak Atatürk çok önemli bir değerimizdir bizim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hadi kurdum demekle kurmadı. Şehitlerimizin, senin, benim, Mustafa Uğurlu'nun, Hakan'ın, dedelerinin kanıyla sulanmış bu toprakları, bu toprakları vatan yaptı. Şimdi Atatürk bir değer, Türklük bir değer. TC bir değer, andımız bir değer, aklınıza ne gelirse böyle bizim vazgeçilmeyen değerlerimiz var. Bakın buradaki önemli ölçü nedir biliyor musunuz? Bu değerleri yok etmeye, bu değerlerden biz Türk milleti olarak güç alıyoruz. Bir ben güç alıyorum, siz de bütün Türkiye, Atatürk dediğinizde bir güç, Türkiye Cumhuriyet dediğinizde bir güç, Türklük bir güç. Siz bunları yok etmeye kalkarsanız, kim korkuyor bunlardan? Dış mihraklar ve içteki işbirlikçiler Atatürk'ten korkuyor. Korkuyor, Türklük'ten korkuyor. Sen Türklüğü, Atatürk'ü yok etmeye çalışırsan ne oluyor? Bu defa madalyonun tersine dönüyoruz. İş tersine dönüyoruz. Bu defa biz güç kaybediyoruz. Dış güçler ve işbirlikçileri FETÖ'sü, PKK'sı güç kuvvet kazanıyor. Yani sen ülkenin altına oyuyorsun Bunları yok et. Onun için kimin değirmenle su taşıdığımıza dikkat edelim. İşte Haydarbaş hocam buydu. Hop diyordu. Dur. Kimin değirmenle su taşına dikkat et. Atatürk'ü alıyordu, alıyordu, puluyordu, zirveye taşıyordu. Buna dokunma diyordu. Haydarbaş hocam hakka yürüdükten sonra sessizlik kuşu içerisinde partinin genel başkanını belirledik. Genç liderimiz Hüseyin Baş Bey, gerçekten yüzde yüz tam isabetli bir isim. Ben bunu her ortamda söylüyorum de söylemeye de devam edeceğim. Hüseyin Baş, Haydar Baş'ın oğlu olduğu için genel başkan olmadı. Kabiliyeti, bilgi birikimi, ölçüsü bu işi toparlayacağı için genel başkan oldu. Ve niyetinde de görüyoruz. Şu anda ne kadar doğru bir karar aldığını hocamın yetiştirdiği kadronun ne kadar doğru bir karar aldığının herkes farkında. Hüseyin Baş ismi liderliğinde yapıyor, alçak gönüllünü yapıyor, bilgi birikimini de ortaya koyuyor. Ve bu ülkeyi gerçekten arkadaşları toparladı ve şahlanışa da geçiyor. Bir işi biliyorsunuz önce toparlamak, tutundurmak ve ileriye hareket et, ilma kazandırmak babında da en iyisini yapacak. Bundan hiç endişemiz olmasın. Yani hiçbir karışıklık olmadı. Büyük bir liderin gölgesindeydik biz. Hani diyor ya, Baba bir çınar gibidir. Onun gölgesi yeter. Yani Baş Hocam gerçekten bir ulu çınardı, devasa bir çınardı. Biz onun gölgesi değil, dalından da, yaprağından da, kökünün hep tarafından faydalanmıyorduk. Bize çok şeyler kattı O hakka gitti ama mirası nedir? Ehlibeyt'tir. Mirası nedir? Atatürk'tür. Mirası nedir? En büyük mirası ...milli ekonomi modeli. Haydar Başbey'in... ...en büyük kayelerinden biri neydi Adem Bey biliyor musun? Dünyada bir tane insan... ...aç kalmayacak şekilde bu dünyayı... ...tekrar inşa edeceğim diyor. Hiçbir zaman ben demedi. Ben diyenin de önüne geçti. Rahat. Çok rahat etsin. İnşallah... ...fikri duruşu hiçbir zaman ölmeyecek. Zirveye taşıyacağız diyor yayın hayatınızda başarılar diliyorum.